1935 doğumlu Bademli kasabasından Aksaki Mahallesi'nin Bademli kasabasından Hasan Erdoğan ve 2000 yıllarında bu işe başladım. Bu her kozalaktan da olmaz. Yaylalara çıkıyorum tek tek yan keskiyle bakıyorum. Hangisi sağlam iş verir. Onu alıyorum. Ondan sonra çuvalları doldurup eve getiriyorum. Tekrar seçiyorum ortalarından ikiye kesiyorum. İstediğimi alıyorum, istemediğimi atıyorum. Onun için bu sanat çok bir zor. Zor bir sanat. Yani sabretmeyen bu işi yapamaz. Onun için herkesin beğendiği bir sanat. Vazo yapıyorum, sepet yapıyorum, over sepet yapıyorum. Böyle bir şeyler yapıyoruz ve Her, herkes de beğeniyor yani beğenmeyen de yok zaman geliyor festivallere gidiyorum istekle istiyorlar onun için festivallere gidiyorum Orada da üç beş yaptığım sanatı satıyorum sepet olsun vazo olsun avize olsun buna benzer işler yapıyoruz